Evet, her lisan bir insan demiş ecdadımız. Peygamberimiz de dil öğrenin. Yaşadığınız toplulukların dilini öğrenin ki onların mekrinden emin olasınız diyor. Arapça derslerimizin serisine bugün de devam ediyoruz. Yeni bir başlangıç yaptık. Medine İslam Üniversitesi nin hazırlamış olduğu yabancılar için Arapça dersleri kitabının sizler için işleyeceğiz. Rabbim bizlere de sizlere de başarılar ihsan Bugünkü dersimizde 3. alıştırmadan başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Temrein 3 Evet, 8. alıştırma. Üç. Alıştırma 3. de alıştırma 3. Okra ve yaz. Okra ve yaz. Oku ve yaz. Bu kitap. Bu kitaptır. Bu Haze mescit. Hazer ismi işaret arkadaşlar. İsmi işaret. Yani bu demek. Bu, hâze müzekkeller için, hâzehî müennesler için, dilmüennes. hâze kalemun, bu kalemdir. hâze serîrun, bu yataktır. hâze mehâze, bakın hâze, e bu nedir? Ma, cansız ve akılsız varlıklar için, bakın ne diyoruz Türkçesi, bu nedir? akıllı varlığa bu nedir denilmez, bu kimdir denilir değil mi? Her <gülüyor> كُرْسِيُنْ Bu bir sandalyedir. Her <gülüyor> بَيْتُنْ Bu ev midir? her هَذَ مَسْجِدُنْ اَا geldiğimde ifade ediyor arkadaşlar, soru işaret oluyor. هَذَ بَيْتُنْ Bu evdir. Her بَيْتُنْ Bu ev midir? <gülüyor> bu ev midir? La <gülüyor> <Bu ev midir? gülüyor> veya na'am ile cevap verebiliriz. Na'am dediğimizde evet tamam bitti. Na'am hâzebeytun demeye gerek yok diyebiliriz de, ama demeyebiliriz. Çünkü hâzebeytun, he, na'am bu ev midir? Evet. Ama la ile cevap vereceğiz. La hâze mescidim. Hayır bu ev değil mescittir diyoruz. Mescid ismi mekandır. Bakın mef'ilun mezzinine. Secde edilen yer anında. İslam kültüründe aslında cami sonradan çıkmıştır. Normalde bakın Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram, Mescidi Nebevi diye ne yapılır? olur? Mescidi Emevi, Emeviye. Yani Emevi mescidi. Evet. Ma hada? Haza miftahun. Miftahun. Anahtar. Bu da ismi alettir yani ismi alet. İyi öğreneceğiz. Men hâze bu kimdir? Bakın burada men ve Burada nedir? Men hâze Men hâze bu kim? Ma hâze, bu ne? Men hâze bu kim? Men hâze Hâze tabibun Hâze tabibun E men hâze Hâze veledun, veled çocuk, tabip doktor E men hâze bu kimdir? Bu öğrencidir. Öğrenci ama üniversite öğrencisi. Genelde Arap'lar iki ortaokul lise öğrencilerine tilni izin derler. Üniversite öğrencilerine talibun derler. Talebe. Bu çocuk mudur? Bu çocuk mudur? Bu çocuk mudur? Bu çocuk mudur? Bu çocuk Ma Bu Haze mescidun. Bu mescittir Men haze bu kimdir? Bak men haze bu nedir? Men haze bu kimdir? Haze tacirun. Bu tacirdir. Bakın Türkçede de yanlış kullanımı var sevgili arkadaşlar. Baba ne iş yapıyor diye sorduğumuzda öğrenciye der ki babam tüccardır. Aslında babam tacirdir diyecek. Tüccar cemisi tacirun, tacirani, tüccarun olarak gelip Arapçada isimler yalın hal, ikil hal ve cem'i hal çoğul hal, olarak bulunur. Tüccar lerlar hal. Tüccar. Tacir, tüccarun. Ha kelbun. Bu köpektir. Ha ze kelbun. Ha ze kelbun. La ha ze qittun. E ha himarun. Ha himarun. Bu bir eşektir, bu eşektir. ''E hayvan mı? Hayvan mı? Hayır, bu hayvan değil. Bu hayvan mı? Hayır, bu nedir? Bu nedir? mı? Hayır, bu hayvan değil. Bu hayvan mı? Hayır, bu hayvan değil. Bu hayvan mı? bu kimdir? değil. Bu bu öğretmendir, hocadır öğretir ders veren. ki ehaza bu gömlek midir le hazemin değildir bu mindildir mendil mendil Türkçe de kullanıyor. Temrin alıştırma ikra veyektur arkadaşlar oku ve yaz diyor. Oku ve yaz. Yazmayı da ihmal etmiyorsunuz bak. Ma bu Nedir? Ha ve kalemun. Bu kalemdir. Kalem Türkçede kullanıyor. Kitap kullanılıyor. Defter kullanılıyor. Değil mi? Haza kelbun. Bu köpektir. Men haza? Bu kimdir? Haza tabibun. Bu doktordur. Men haza? Haza tabibun. Haza cemalun. Bu devedir. Ve haza kelbun. Haza kelbun. Bu köpek midir? La, hazı kütun bu kedidir. E hada diyecek bu horoz mudur? Nâm, nâm, evet horozdur. E hada bu at mıdır? La, hada piyano Hayır bu eşkittir. Hada mendil on bu mendildir. E hada bu çocuk mudur? Nâm, evet. Men hada bu kimdi? Her dereceli. Bu adamdır. Bu adam. Şimdi edersiz yani, size gelir arkadaşlar. Edersiz yani ikinci derz. Zelik'e. Bakın hâza bu velike şu. Yani bizden az uzakta olan. Mezelik'e şu nedir? Mezelik'e şu nedir? Tabi bazen de o yerine de kullanılır. Bu şur ya da o. Şu yıldız. Ya o yıldızı. Haze mescidin. Haze mescidin. Bu hada ve dalika ve dalika. Bakın. Ve dalika ve şu da evdir. Haze hisanun. Haze hisanun. Ve dalika Ve şu da ''E kelbun'' ''Şu köpek midir?'' La velike kıttun'' ''Kıttun'' ''Hayır, şu kedidir'' Ma zâlike'' ''Şu nedir?'' ''Zâlike serîrun'' ''Zâlike serîrun'' Arkadaşlar, az önce bir video yüklemiştik. Fakat dikkat etmediğimiz dolayı ses kaydı çıkmamış. Yani sessiz sinema gibi bir şey olmuş. Arkadaşlar izliyor. Sağ olsunlar. Aynı videoyu tekrar şu anda yeni teknoloji yani sesli olarak yüklüyoruz. Hepinize esenlikler diliyorum. Bir başka videoda buluşmak üzere efendim.